artık peki Yonca Mine gel bakalım ne olur yazmış ama gördüm alıyorum artık Bakın, bitiyor alıyorum Evet selamlar Yonca Mine merhaba nasılsın? Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim nereden katılıyorsun? Ee, Siirt'ten katılıyorum. Güzel. Ee, Süper. Nasılsınız iyi misiniz? Şükür Allah'a güzel sesler dinliyoruz, müzik dinliyoruz. Öyle güzel bir müzik. Ben ufak bir şey söylemek istiyorum. Ee, kendim hemşireyim. Öyle şu an evet, bana... evet, evet. evet şu anda video atmıştım size. Evet. Harika. Şu anda 3 haftadır ailemi görmedim anne babam göremedim Aynen. yani biraz Görüm. o açıdan bir sıkıntı. E ama burada olduğum için gerçekten sizinle aynı yan, yayında olduğum için çok mutluyum şu anda. Allah'a emanet olun. Yok bütün yürekten size böyle sevgi selamlar. Allah kolaylık versin gerçekten. Burada izleyen e, de, herkes inşallah daha atlatacağız. Şey i̇nşallah geçecek herkes için. Dünya için de bizim için de. İnşallah. Ee, Bizi sevgimiz çok güzel hadi. Gelelim biz niye? Buyurun. <gülüyor> ya şu an kararsızım. Türkü söylesem, kendi yaptığım, kendi yazdığım şarkıyı söylesem diye. Ben size şöyle bir ayrıcalık tadayım. Bir küçük Türkiye alalım, bir de küçük beste alalım sizden. Tamam mı? Olur, olur. Çok güzel olur. Teşekkür ederim. Aynen. Sağ Adını, ol. Ne ile başlasın? Enstrümanla yokuşuna bakmayın. Olsun, olsun. Türküyle <gülüyor> bakın, hiç sorun değil. Türküyle başlamak istiyorum. Buyurunuz. <gülüyor> bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Pazar günü el aldı bir yar sevdim el aldı aman aman bir yar sevdim Keşke sevmez olaydım elim koynum da kaldı. aman aman elim koynum da kaldı. Ay, güzel. Çok güzel, çok güzel, harikulade. Şimdi beste isteriz. <gülüyor> ya bakmayın biraz heyecanlıyım, ellerim titriyor. Ya hiç heyecan sesinize yansımıyor, rahat olun. Hiç öyle problem yok. Tamam. O köprünün altından çok sular aktı Kalbim seni unuttu, beni bile şaşırttı bana yeni yollar, Belki yeni aşklar, Kalbim yine başlar, Acılar, acılar. Bana yeni yollar, Belki yeni aşklar, Kalbim yine başlar, Acılar, acılar. Tenine sinmiş kokulara git wow. Sen gece yarılarını Kalbimi yoluna serdiğim o günleri Unut artık takvimdensin Tenine mi kokulara git Sen varsayım gece yarılarını Kalbimi yoluna serdim o günleri Unut artık takvimden Hayret ya. Bu gece ne oluyor ya böyle? Beste öyle geldi bu gece valla. Çok güzel. Çok beğendim Teşekkür ederim şarkı. hocam. Sağ olun. Yani e, ilkokul üçüncü sınıftan beri yazıyorum. Yani çok yazıp çöpe attığım bestelerim de oldu. Ama böyle benim için özel güzel olan bestelerim hala var. Abim de müzisyen. Bazen ona yazıp veriyorum kendisi sahnesinde okumaya çalışıyor. Çok. E, o de, yani ben... Tebrik ederim. Çok başarılı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size yürekten sevgiler, yürekten, kalpten sevgiler, e, başarılar. Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Teşekkür ediyorum. Çok evet. sağ olun. Yayın evet. için en azından evet. moral oldu bizim için. Gerçekten yani Aynen. çok ben, çok değerli bir insansınız gerçekten. Estağfurullah. estağfurullah. Ben bir seviye daha gideceğim. Sizi bizim en iyiler gecemiz var. Eğer vaktiniz olursa o geceyi de davet edeceğim. E peki hocam bu ne zaman oluyor tam olarak bilmiyorum, bilmiyorum. nöbetin nöbet, gelirse. <gülüyor> Zaten bu hafta değil gelecek hafta bir zaman. Tek gelirse gelmezse canınız sağ olsun ama şimdi bu gece öyle bir gece ki şimdi sizle beraberken sohbet edeyim. Bu gece hep bestesi olanlar katıldı ve ne kadar güzel besteler. Ben de 200. canlı yayın şerefine ilk defa burada açıklayayım. Ee, bir ses yarışması başlatmak istiyordum. Bunu da sizin artık sizden sonra artık yapacak bir şey yok. Kanalda büyük bir ses yarışması başlatıyorum bu hafta sonundan itibaren. Pazar günü de bunu açıklayacağım. Buyurun katılın şarkılarınızla. Hep beraber tanışalım şarkılarınızla. Teşekkür ederim hocam. Süper. Sağ olun. Teşekkürler. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Selam herkese, selamlar. herkese selamlar. Ben selamlar. Ben selamlar. Bunca mineyi ağırladık. Ne güzel bir geceydi ya. Püü. İkildi ortalık. Ne diyorsunuz çocuklar? Allah yıkılıyor ortalık.